Arkadaşlar binalarda tabii ki böyle usta getirip sökümler varken bir tarafta da gördüğünüz üzere e, Örneğin burası benim babamların yaşadığı apartman dairesi Bu dairede bulunan bütün kapıları gördüğünüz gibi çalmışlar e, Bizim bilgimiz yok Göz başına insanlar olur olmaz böyle dairelere giriyorlar gördüğünüz gibi Kapıları olduğu gibi sökmüşler Gördüğünüz gibi hem kapının kendisinin hem de kasasını dahi böyle söküp çalıp götürmüşler. Yani şahsen bizim hiçbir bilgimiz yok. Bize hiçbir şey söylenmedi. Kim aldı, nasıl aldı bilmiyoruz. Gördüğünüz gibi hem kapıların kasalarını hem kapıların kendisini çalıp götürmüşler. Allah da bunu yapanların yanına koymasın. Yol başındaki apartman dairelerinde son durum bu şekilde. Şu an gördüğünüz, gözle görünen bütün her şeyi böyle söküp götürüyorlar arkadaşlar.